Hayır ya şey, window modda Ama ya. Şöyle bir sağlam bir vuruş yapayım mı? Robin Hood gibi. Gel oğlum, gel sana balta vuruş yapacağım. Abi gitmeyin, chat korona değilim abi. I'm not infected. <gülüyor> Oy olmuş? Aynen. Kurtardım, kurtardım, kurtardım. Sen... Sen de beni, sen de beni! aptal. Bu servere hiçbir şey olmaz. Bu servere tanıdım bile <gülüyor> batıramış. Ananı s*****. Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz tamam mı? Artık herhalde korkma, korkma,morkma bilmem ne falan filan atlas... Aaaaah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ferit 10 saniye. <gülüyor> Ben lotlu <gülüyor> ne on saniye Aptal <gülüyor> seni <Oho>. Nasıl yani? <gülüyor> o buradayım. Aptık seni. <gülüyor> Bu arada gerçekten bunun gölgesini beklemek çok dezavantajlı. O çünkü gölgeden çıkarken avantajlı çıkıyor abi oman. Böyle değişik bir animasyon falan oluyor, anlayamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sivri Alet Gerekti <gülüyor> Ne yapacağım Sivri Alet ne? Ya Abi İnanılmaz Ya Ne yapacağım Sivri Alet Ne <gülüyor> Aha Arkını açmak için kullanılır. Güzel. Merhaba, ben <Gülüyor> Bey gülüyor> Bey gülüyor> Sputnik, ben bildiriyorum. Yaraydık, yaraydık efendim. Olmuş evlat. Beni bağlam devam ediyor. Ne bileyim nereye kadar gideceğiz buna? Bu okay. kiye.